Birinci Dünya Savaşı'nın Doğu ve Batı Cephesi birbirinden çok farklıydı. Aynı savaşa ait cephelerdi ama iki cephenin özellikleri çok farklıydı. Çünkü bu cephelerde farklı devletler savaşıyordu ve cephelerin büyüklükleri de farklıydı. Burada genel itibarıyla Batı Cephesini görüyoruz. Batı Cephesi Doğu Cephesinden daha küçüktü. Çok daha küçük. Doğu Cephesi ise genel itibarıyla bu bölgenin tamamından oluşuyor. İşte bu bölge. Bu yüzden Doğu Cephesi'nde çok fazla siper savaşı yapılmamıştır. Aslında Doğu Cephesi'nde siper savaşı yapmak faydasız bir şeydi. Siperler savaşta savunma ordusu için genelde çok avantajlıdır. Siperlerle tüm bölgenin bağlantısı kesilirse eğer savaşta avantaj kazanırsınız. Bu gördüğümüz bölgede ise siperler aşılamaz. Saldıran ordu ilerlemek için siperleri geçmek zorundadır. Şimdilerde artık yeni teknolojiyle üretilen makineli tüfekler mevcut. Savunmadaki askerler, siperin arkasında oturarak makineli tüfekleriyle karşıdan gelen askerleri kolaylıkla kurşuna dizebilirler. Yani saldıran ordu için bir tehlike söz konusu ve savunan ordu içinse siperin arkasından saldırmak büyük bir avantaj teşkil ediyor. Batı cephesi bu yüzden köşeye sıkışmıştı. Schlieffen planı uygulanamamıştı ve siperler yüzünden cephe bir açmaza girmişti. Her iki ordunun da siperleri vardı elbette. Bu yüzden savunma yapan taraf için cephe çok avantajlı duruma geçiyordu. Doğu cephesi ise gördüğümüz gibi epeyce büyük. Burada tüm cephede siper kazacak kadar yeterli insan gücü yoktu. Mesele bu. Örneğin bir siper kazmaya çalıştınız ama tüm cepheyi kapatamadınız. O zaman saldıran ordunun sipere zorla girmesi gerekmez. Sadece böyle siperin etrafından dolaşırlar ve siperi aşabilirler. Yani eğer bütün cepheye siper kazamıyorsanız o zaman siperin bir avantajı kalmıyor demektir. Bu yüzden siper savaşı Doğu cephesinde önemli bir etken değildi. Önemli bir etken olamadı yani. Sonuç olarak bu cephe daha hareketliydi. Bir yanda Almanlarla Avusturyalılar taarruz ve karşı taarruz içindeydi. Bir yandan da Ruslar taarruz ediyordu. Cephe ile ilgili bir diğer etken de Rusya ile alakalıdır. Rusya'nın savaştan önce bile çok büyük bir ordusu vardı ve orduyu daha da büyütecek güçleri bulunuyordu. Ama Rusya'nın durumuna zıt düşen başka bir etken vardı, savaşın sonuna doğru ittifak devletleriyle olumsuz bir anlaşma imzaladılar. Bu duruma sebep olan etken ülkedeki iç sorunlardı. Ülkedeki iç sorunlar. Yani Rusya derken sadece ordudan bahsetmiyorum, tüm imparatorluktan bahsediyorum. İç sorunlar muhtemelen yine savaştan kaynaklanıyordu tabi. 1917 yılına doğru savaş ülkede ekonomik sorunlara yol açmıştı. Ve çok sayıda insan savaşta ölmüştü. O sırada Rusya'da isyanlar çıktı. Önce Şubat devrimi oldu. Halk mutsuz, huzursuz ve açtı. Askerlerin morali iyice düşmüştü. Bütün bu sebeplerden dolayı Çar 2. Nikolay tahttan çekilmek zorunda kaldı. Ayrıca, Ordu savaşın başında çok güçlüydü ama Rus endüstrisi orduya yeteri kadar tedarik sağlayamıyordu. Yani ordu güçlü ama endüstri ona tedarik sağlayacak kadar güçlü değildi. Bu konuda örneğin Alman endüstrisi kadar iyi değillerdi. Ayrıca orduda iletişim sorunları da yaşanıyordu. Savaşın başlarında bile ordu koordinasyonunda sıkıntılar çıkmıştı. Bu konuyu ileride daha detaylı olarak anlatacağım. Özetle şunlar gerçekleşmişti. Şimdi baştan sayalım tekrar. Batı cephesinde Schlieffen planı hızla uygulanamamıştı. Bu yüzden cephe içinden çıkılamaz bir hal almıştı. Böylelikle Almanlar askerlerini getirebilmişlerdi. Ve bu askerler Doğu cephesinde Ruslarla savaşacaktı. Bu böyle bir ileri bir geri devam etti. Ancak 1917 yılına doğru Rusya'da devrim olmuştu. Önce Şubat devrimi yapıldı. Çar II Nikolay tahttan çekilmek zorunda kaldı. Ardından 1917'de Bolşevikler geçici hükümeti devirdi. Artık Rusya komünist rejimle yönetiliyordu. Ve Bolşevik ordusu Almanlarla ve Avusturya-Macaristan'la savaşa devam etmek istemiyordu. Bu yüzden savaştan çıkmak için anlaşma imzaladılar. Bu durumu daha sonra başka bir videoda ayrıntılı olarak anlatacağım.